Kripto parapazlarının büyük bir heyecanla beklediği Ethereum güncellemesi Merge yani birleşmeye günler kaldığı gibi gözüküyor. Son gelen açıklamalar 15-16 Eylül civarında güncellemenin gerçekleşeceğini iddia ediyor. Güncellemenin teknik olarak ne anlama geldiğini, Ethereum'u nasıl etkileyeceğini 7 Nisan tarihinde şu videomda anlatmıştım. Bu videoyu izlemenizde fayda var. O dönemde yaz için güncelleme bekleniyordu ama... Bekliyorduk ki bir yandan da erteleme gayet mümkündü. Nitekim Eylül'e kadar ertelendi. Şimdi Eylül'de bu gerçekleşir haberi de Ethereum'a heyecanlandırdı. Ethereum 1000 dolarlara kadar inmişti fiyatı bir aralar. Şu anda tekrar 1900-2000'e hatta geçen hafta sonu geçti. Seviyelerine geldik çünkü insanların bu merge konusunda büyük bir heyecanı var. Ve ben de bu heyecana gerçekten katılıyorum, eşlik ediyorum. Bu videoda biraz ondan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Ve i̇zlemediyseniz o demin linkini verdiğim videoyu bir izleyin. Orada detaylara giriyorum ama izlemeyecekler için çok kısaca bir hatırlatalım. Nedir bu güncelleme? Bu güncellemede Ethereum'un onay mekanizması değişiyor. Proof of work'den proof of stake'e geçiyor. tek tekniğine hiç girmeyelim şimdi ama birkaç tane büyük etkisi var. Onu hatırlayalım. Bir tanesi enerji tüketimini çok büyük oranda düşürüyor. %99'a yakın düşürecek diyenler var. Ama başka yan etkiler de var. Bu enerji tüketimi azalmasıyla beraber... Ethereum üretimi de azalıyor. Yıllık Ethereum enflasyonu 0.4 %0.4.5'a kadar iniyor. Yani üretim onda bile iniyor neredeyse. Ve bir yandan da bir yakma mekanizması var yeni sistemde. Bu yeni yakma mekanizmasında da Ethereum transaksiyonları tamamlandığında belli sayıda piyasada Ethereum'da çekiliyor. Yanılmıyorsam yılda 1 milyon civarında Ethereum'de yakılacağı öngörülüyor. Yani bir yandan Ethereum çevre dostu hale geliyor, bir yandan da Ethereum'un adedini azaltacak deflasyonist önlemler devreye giriyor. Bütün bunların Ethereum'un büyük derdimiz olan gas feed'lerin üzerinde bir etkisi olması beklenmiyor. En azından kısa vadede daha sonra sharding teknolojisi devreye girince belki ama şimdilik değil. Ama Ethereum'un çevre dostu hale gelmesi ve deflasyonist bir finansal varlığa dönüşmesi büyük bir ihtimalle bekleniyor. Şimdi peki bunun fiyat üzerindeki etkisi ne olacak? Valla ben çok olumluyum açıkçası. Elbette önce şunu bir parantez içinde koymak lazım. Gördük ki son 4-5 ayda kripto paralar kendi başlarına bağımsız varlıklar değiller ve dünyadaki makro ekonomik sistemler çok etkileniyorlar. En çok etkilendikleri şey de dünyada piyasada dönen para miktarı. Para fazlaysa, insanlar kolay para harcıyorsa kriptoların da değeri artıyor, para azalmışsa kriptoların değeri azalıyor. Bu çerçevede baktığımda makroekonomik olarak ne bekleyelim de perşembe günkü videomda anlatmayı düşünüyorum ve ben orada olumluyum. Neden olumluyum? Çünkü bir yandan enflasyonda düşmeler gerçekleşmeye başladı. Zaten bunu bekliyorduk. Beklediğimden bir, bir ay geç oldu sadece. Ben Haziran'da bekliyordum. Temmuz'da gerçekleşti. Ve bir yandan da Amerika resesyona giriyor endişesinden dolayı. Amerika Merkez Bankası'ndan bazı yumuşama sinyalleri gelmeye başladı. Bu bir anda piyasayı para basacak anlamına gelmiyor ama bunun beklentisi bile açıkçası yeterli olabilir. O yüzden önümüzdeki dönemde kıt para politikasının en azından belli bir süre gevşeteceğini düşünüyorum. Ama buna dediğim gibi perşembe günü daha detaylı bakalım. Eğer bu yanlışsa yani makro ekonomide böyle bir gelişme yoksa kripto paralar kendi aralığında ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi teknolojik zıplama yaparlarsa yapsınlar kısa vadede bir, bir yükselme beklememek lazım. Nitekim şu videomda anlattım. Bitcoin'de mesela Ağustos ayında 28 bin üzeri bir şey benim için çok büyük sürpriz olur. Böyle en fazla 28 bine giden aşağılarda da belki... 17-18 zorlayabilecek bir alanda sıkışır kılır hatta daha dar alan benim gözümde 24-25 bine 21 bin arası demiştim. Aynı şey Ethereum ve diğer bütün küpto varlıklar de Geçerli makro ekonomiden kökten etkileniyoruz. Bir de üzerine böyle Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi falan veya Çin'deki Konut balonu patlaması gibi facialar gelirse kriptoya geçmiş olsun. Ama bu ne bir kenara koyarsak makro ekonominin stabil kaldığını veya da biraz daha iyiye doğru gideceğini para bolu açısından düşünecek olursak bence Ethereum tarihi bir fırsat sunuyor. Tabii unutmayın bu bir yatırım tavsiyesi değil ama neden böyle düşündüğümü müsaade edin anlatım. Şimdi bir varlığın fiyatının belirlenmesi en önemli konu her zaman arz saleple ilgilidir. E, bakıyoruz Ethereum'da arz çok azalacak. Eğer Web 3.0 ölmeyecekse, NFT'ler ölmeyecekse, DeFi ölmeyecekse, bütün bunlar ölmeyecekse, ben de ölmeyeceklerin daha tam tersine işin başına olduğumuza inanıyorum. Ethereum olan talep de azalmayacaktır. Talep azalmazken arz azalıyor ve çok azalıyor. Yani üretim onda biri iniyor, bir yandan da yakma işlemi var. Ama arızı azaltan tek faktör bu değil, bir de staking meselesi var. Nedir staking? Lütfen bu videoda bu detaya girmeyeyim şimdi. Ama temelde staking demek, Ethereum'un bağlanması demek. Yani insanlar... Ethereum'larını bir yere bağlayacaklar ki staking işlemlerine katılsınlar ve buradan diyelim faiz kazanıyor olsunlar, bir getiri getiriyor olsunlar. İşte %6 ile %10 arasında bir yerlerde bir getiri bekleniyor. Şu anda piyasadaki bütün Ethereum'un toplam %10'u bağlanmış durumda, stake edilmiş durumda. Niye bu kadar azı bağlandı? Çünkü satamıyorsunuz şu anda. Yani stake ettiğiniz zaman onu çözüp Ethereum'u satamıyorsunuz. Ama birleşme gerçekleştikten sonra satabilir hale geleceksiniz. Bu durumda daha fazla Ethereum'un da stake edileceği düşünülüyor. Bazı tahminler %30'a yakın Ethereum'un stake işlemlerine bağlanacağını söylüyor. Yani piyasadan bir %20'lik Ethereum çekilişi daha olacak. Niye? Çünkü bir yerlere bağlanmış olacak ve insanlar oradan faiz getirse ele ettikleri sürece, yani staking getirse ele ettikleri sürece Ethereum'larını muhtemelen satmıyor olacaklar. Yani bir yandan Proof of Stake'e geçtiğimiz için, Üretim onda bireyi azalıyor. Bir yandan Ethereum yakıyoruz. Bir yandan da stake işlemlerinden dolayı epey bir Ethereum bağlanıyor. E bundan daha net bir arz azalması olmaz herhalde. Haberler fena değil değil mi? Ama bitmedi. Daha da iyi haberler var. Kurumsal yatırımcılara bile bakmak lazım. Kurumsal yatırımcıdan Ethereum'a hep biraz mesafeli bakıyorlar açıkçası. Bunun bir sebebi regülasyon. Çünkü regülasyon olarak Ethereum Bitcoin'den daha sıkıntılı Bitcoin'un bir emtia olduğunu Amerikan sermaye piyasası Kurulu uzun süre önce kabul etti. Bu da insanları biraz rahatlattı. Bir MTA yatırım yapar gibi yatırım yapabiliyor büyük fonlar. Ethereum bir emtia mı, bir hisse senedi gibi bir işlem görmesi gerekiyor. Bu konu biraz belirsizliğini koruyor ve bundan dolayı bir regulatif sıkıntı var. Bu henüz çözülmedi. Ama öte yandan Bitcoin üzerinde de bir ECG standart sorunu var. Yani Environment, işte social, responsible vesaire. Yani çevreci mi değil mi meselesi? Bitcoin çok enerji yakıyor, o yüzden çevreci değil deniyor. Oysa Ethereum şimdi süper çevreci hale geliyor. Bu da pek çok büyük yatırım fonunun ...o meseleyi kafasından atmasını ve çevreye zararlı olmadığını bildiği bir alana yatırım yapmasını kolaylaştırıyor. Şimdi bu regulasyon tarafı biraz sıkıntılı. Amerika'da seçimler bitmeden falan bitmez. Ama yine de bir kısım fon, regulasyon riskini göze alabilecek bir kısım fon... ...ya bu en azından çevresel sıkıntısı azaldı ve ben Web 3.0 dünyasına bu sayede yatırım yapabiliyorum diyecek. Üstelik bunun faiz getirisi var. Amerikan fonlarının veya büyük fon yöneticilerinin kripto ile ilgili en sevmedikleri nokta bir getirisi yok bunun. Altın gibi, altının da bir getirisi yok ama altın çok uzun yıllardır, 10 bin yıldır var olduğu için biraz daha güven kazanıyor. Oysa bu bir hisse senede gibi, bir şirket gibi kar eden, bir nakit akışı yaratan bir varlık değil. Kriptolar böyle. Ama şimdi Ethereum bu staking sayesinde ciddi bir faiz getiren varlık haline dönüşüyor. Hatta buna belki Web 3.0'ın benchmark faizi denebilir. Bütün o endüstrinin benchmark faizini oluşturuyor. Bu da yatırım fonlarını epey bir önünü rahatlatacak gibi gözüküyor. Bir yandan faiz geliri var. Bundan dolayı fiyat hesaplama mümkün işte şu kadar getirisi var fiyatı buna göre belirlenir gibi kendi yatırımcısına anlatacağı şeyler biraz netleşmiş oluyor. E ve bir yandan da çok hızlı büyüyen bir teknolojik alana girmiş oluyorlar. Ben bu çerçevede yeni fonların bu işe daha hevesli bakabileceğini düşünüyorum. Tabi unutmayın bu işler süper hızlı gelişmez ama bir süre sonra geleceklerini de tahmin ediyorum. Tabii şimdi böyle çok toz pembe bir tablo çizmiş oldum. Eminim hakkınızdan şu geçiyor. Bu hoca bir zamanlarda Bitcoin Haziran'da 60 bin olacak demişti. Bak nasıl yanıldı falan. Haklısınız da insanlar yanılabiliyorlar. O yüzden işin biraz da negatif tarafına bakmakta fayda var. Negatif tarafta bir makroekonomi ekonomi ölebilir. Bu risklerden zaten bahsettim. Perşembe günü daha detaylı anlatıyor olacağım. İkincisi Ethereum merge'ü gerçekleşmeyebilir. Veya tam tersine hatta büyük bir teknolojik skandala dönüşebilir. Mümkün mü mümkün? Ben bir teknoloji insanı değilim ve buradaki risklerin çoğunu öngöremiyor olabilirim. Ve gayet de ihtimali dairinde bunlar. Ve üçüncüsü de piyasa hiç zaman betan beklediğimiz gibi davranmazlar. Beklentiyi satın al haberi sat diye bir kavram var. Mesela merge gelecek merge gelecek de satın al tam merge gerçekleşeceğiz sat. Bu da ihtimali dahil. O yüzden fiyat konusunda kısa vade veya orta vadede iddialı değilim. Ama akıl mantık bana diyor ki. Web 3.0 ölmeyecekse, Web 30'ın en büyük networkı olan Ethereum ölmeyecekse, evet rakipleri var, Solana'lar var vesaire ama sanmıyorum ki Ethereum'in yerini kısa vadede alabilsinler bu dev network'ün üzerine bu kadar yazılım geliştirmiş, aplikasyon geliştirilmiş bir network'ün üzerine bile bunu biliyorsunuz ikinci seviye çözümler var. Onun o masraflarını azaltan, işlemleri hızlandıran, Matik gibi, işte Arbitrum gibi, işte Optimist gibi. Bütün bunları bir yere getirince ben Ethereum anı hani ölmeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle yönümüz yukarı diye inanıyorum. Bu çerçevede portföyümde Ethereum'un ağırlığını artırmaya başladım. Şimdi aklınızda şu soru mutlaka geçiyor. Hocam sen bir her ay bin dolar kripto alıyordun o ne oldu diye. Onu da size pazar günü anlatacağım onun başına işlerin geldiğini. Ama şunu söyleyebilirim. O stratejiden Ethereum'a daha ağırlık veren bir stratejiye doğru geçtiğim net. Onun yanı bazı başka coin'ler de var ama Ethereum ile beraber portföyümün daha da büyük bir parçası haline getiriyor. Ve Bitcoin'in ağırlığı azıcık azalırken Ethereum'un ağırlığı da artıyor. Bu önümüzdeki süreçle ilgili öngörülerimden dolayı. Tabii benim görüşlerim bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Yanılıyor olma ihtimalim çok yüksek. Ekranın karşısında kendi göre bir analiz yapan birisiyim. Lütfen kendi analizinizi kendiniz yapın. Anlattıklarım asla bir yatırım tavsiyesi değil. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir de bir like süper olur. Daha fazla insana ulaşalım. Şu kanal biraz daha bir canlansın. Ayrıca... Haddini aş e üye olmanızı da sizlere tavsiye ediyorum. Aşağı linki de bırakıyorum. Ücretsiz bir e-bülten bu. Orada da hem kişisel gelişim, hem işini kurma, hem para ile ilişkinizi düzeltme konusunda müthiş içerikler paylaşıyoruz ben ve ekibim. Üstelik ücretsiz bir e-bülten. Oraya gelin, üye olun, onu da tadın çıkarın. Eğer hocam biz sizin yatırım tarafınıza daha yakın olmak istiyoruz diyorsanız da bizim bir WhatsApp grubumuz var yatırımla ilgili. Ona üye olabilirsiniz. Ona üye olmanın yolu ama Haddini Aş kulübüne üye olmaktan geçiyor. O kulübe üye olmakla ilgili bilgileri de aşağıdaki linke bırakıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İnşallah yeşil günler bizi bekler. Görüşmek üzere.